İçine at. Osa kalbi baktı da var. Kocelo. Ne <gülüyor> i̇yiyim sen ne diyorsun? Vallahi iyiyim, mu? <gülüyor> İyi vallahi <O> nerede? Ola <gülüyor> bilmiyorum gezmede çalışıyor. Bir dakika. Bir de bir şeyler. Şey buraya yetişmez mi? <gülüyor> Yetişir mi? Deneyelim abi. Bir dakika dur. <gülüyor> <deneyim. gülüyor> 22 22 Burada düştü. Geçtik. Çabuk hepsini görsünler. Daha Şahatay mikrofon lan mikrofon olsun. Murat, kim dakika? mikrofon olsun, Benim ne yapma. Adam beni çeksin. Seni çekeceğim oğlum. var, Adam git. Tarafi polisi, ona iyi baka. Leviğe kaç mı? Tamam tamam Tamam. Bu cinadan. Cinadan çıkıyoruz. Oraya. Beriyor e? Gülmek yasak mı? Sahtabı ben varım burada. Allah Allah. Ne zekalı. Vay aptal vay. Adam kocasını aptal değil mi? Mal. Sen tam bir malsın. E, nereden bildin? Belli ya sıfatından belli. Tezmi serit ara belli. Sevişebilir mi? Adetken. Vay bu karı da çok güle adara. Kocam burada. Oğlanı ne yaptın lan? Koca uğrat. Ettim, ha? Oğlan geziyor. Cehennemde bina gelsin. Para nereden bulacağım? Ne iş? Kaşın? Para çok ya. Bak kördün mü esir? <gülüyor> ha ha. Sen ne ya? Ta pa çabuk pa. <gülüyor> ben hiç görmedim ya. Vallahi mi lan? Vallahi. Ta pa çabuk pa o zaman. <gülüyor> i̇ş mi yapmadın? Yok. Tamam. tamam bu sana sana bir tane vuruyorum abi. Söz mü? Ha, ona bakar. Bak. <gülüyor> Söz <gülüyor> İyi tamam. Şu aranı çağır da. Oğlum gel bir bakalım gel. Bu İstanbul'dan buradan geldi mi? Geldi. Ne Dört çoğut için. Aman ozura. Osta postanı zaten. Batkı yıka Aman orda. Kapçıya özürken Aa, oku Ne okuyacağım sen oğlan askere gidiyormuş. Nereye? Askere. İstanbul'a mı? Ne İstanbul'a? Askere diyorum o İstanbul'a. E diyor. Şunu oku bakalım ne yazıyor? Oğlunuz derhal askere gelmesi lazım diyor. Epey kış domuru da. Şunu İstanbul'a mı? Asker ediyorum o İstanbul'a diyor. Kulaklar sağır mı seni? İstanbul'a mı? Ne? Neresi ne? Allah ya Rabbi askere herif askere. Ulan orlanda kendine döndürdün helal olsun. Hani <gülüyor> parası nerede? Para gelecek herif. Hani vurmadık. Dur dur. Vallahi tıştan <gülüyor> Daha gelecek herif dur zamanı var. Şu olanı çağır da bir gelsin vallahi. Oğlum gel bakalım. Olan yakını. çapalı. git Başkan da. Hakkı Reis Başkan. Oğlum. Vallaha bana gidiyorum. para nerede? Ananda. Ana. Para yok bende askere gidiyorum. Sen daha para lafı ediyorsun. Ana da kart olsun paralar çıkar <gülüyor> Ben de para yok hanım. Para ne arası? O para nerede? Ona <gülüyor> şey boyar <yapayım>, ne <içine>. adana ver bana bana vermez. Kaçamıyor. <gülüyor> Şapkamı çana. Ara çalın. Para yok herif. O lan askere gidiyor. Ne astık versene. Ne yanıma oturdun o zaman? Benim <gülüyor> ben mi kazanıyorum? Sen ne oturuyor? Sen tıpını asletirim oğlum. Parayı ver. Ben de seni tıpını asletirim. Bana para versene. Anandan al o zaman. Bu da bir tane aman aman tanıdığım al şu parayı. Tebimineski para. Ne <gülüyor> <Gel, gülüyor> <yavrum. gülüyor> parası? Ben Baba burada eşek başı mı? <gülüyor> <Baba>, koş. <gülüyor> Osman gülme. <gülüyor> burada biz eşek başmıyoruz. Ben eşek başısın. Kim dedim? Ben diyorum. Ne dedi? Eşek başı. Ne dedim. Ne zaman doğuştun eşek? İşte şu parasını ama. Pancar parasını yedi. Yedim bak, bilin haline bak. He, Para ver oğlum. Para ver. Tamana, ana hai. Tera tune a re nahi. He? nefretkar. Hadi Vallahi oğlan askere gidiyorum. <Gülüyor> <baron>, askere gidiyorum. <Gülüyor> Haydar gülüyor. <Gülüyor>, <gülüyor>, <Gülüyor> Haydar bize bakıyor. Murat, <rappers> Haydar gülme hadi. Güle güle git, güle güle gel. Çok para getir yavrum. Anan da Anana ya, <gülüyor> <Ziristemberçi bilmiyorum> <gülüyor> bu seferden para getir. Buna zırstan kurtulmayamam. Nereye gidiyorsun oğlum? Askereye gidiyorum. Sen daha tüy kazacağım gidiyor. İstanbul'a mı? <gülüyor> ha seni kulaklarına. E hadi çalışmana yavrum. Alay bu sara bana getir lan. Osman, <gülüyor> bir ola. <Vallahi>. Tamam. <gülüyor>